Aşağıdaki tabloda y, x'in bir fonksiyonu mudur? y'nin x'in bir fonksiyonu olabilmesi için küçük fonksiyon kutucuğumuza girdiğimiz her x için yalnızca bir y değeri verebilmelidir. Eğer çeşitli y değerleri farklı y değerleri verirse bu bir ilişki olabilir ama bu bir fonksiyon olmayacaktır. Şimdi bu bir fonksiyon. Buraya yazayım. Eğer x'i kutucuğa koyduğumuzda... Bu ilişki, bu ilinti, çeşitli y'ler, farklı y'ler vermiş olsaydı, böyle bir durumla karşı karşıya olsaydık, bu bir fonksiyon olamazdı. Fonksiyon değil. Şimdi buradaki tabloya bakalım. x 1 olduğunda y de 1 oluyor. Ama x 1 olduğunda y 2 de olabiliyor. Yani buradaki duruma göre, buradaki kutucuğumuza 1 koyduğumuzda, y'nin değeri olarak 1 ya da iki elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bu, kesinlikle bir fonksiyon değildir. Fonksiyona bir girdi sağladığınızda, bunun yalnızca bir sonucu olmalıdır. Burada ise iki sonuç veriyor, bu yüzden bu bir fonksiyon değildir.